Merhabalar, kısacık bir içerikle beraberiz. Neden bu içeriği yaptım? Çünkü yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi geliyor ve yarın Amerikan borsaları kapalı. Yani bir şey yapacaksanız bugün yapmanız lazım. O yüzden son durum nedir konusunda bir veri seti ve görüş sunmak istiyorum size. Bir kere bugün gelen taze bir veri var. Amerika'daki işsizlik başvuruları beklenen 200 bin civarındaydı. Gerçekleşen 228 bin yani beklenenden %10 daha fazla işsizlik başvurusu var. Bu yavaşlamanın Amerikan ekonomisine devam ettiğini ve iş gücü pazarında bir gevşemenin başladığını gösteriyor. Normalde bu aslında istediğimiz bir şeydi bir, bir ay öncesine kadar. Niye? Çünkü bu sayede Fed'in gevşeceğini düşünüyorduk. Çünkü Fed'in en çok üzerine durduğu konu iş gücü piyasası çok sıkı. Bu özellikle hizmetler enflasyonun düşmesine engel oluyor. Bundan dolayı bundan hoşlanmıyoruz diyordu. Ben de hep iddia ettim biliyorsunuz oradaki veriler gecikmeli, FED gecikmeli verilere bakıyor. Mümkün değil şu anda Amerika'da istihdamda mutlaka kayıp var. FED eninde sonunda bunun farkına varacak ve bundan dolayı faizleri düşürme yolculuğuna veya durdurma yolculuğuna başlayacak diyordum. Fakat FED epey geç kalmış durumda bu yüzden piyasanın içinde başka sıkıntılar var. Biraz sonra geleceğim ama durum bu. Bu hafta 228 bin yeni işsizlik başvurusu var. Beklenen epey üstünde. Peki yarın açıklanacak tarım dışı istihdamda ne bekleniyor? Bir kere Mart ayında 238 bin civarında yeni pozisyon açılması bekleniyor. Bu Şubat'ta 311 bindi. İşsizlik oranı %3.6'larda kalacağı düşünülüyor. Buna karşın saatlik maaş artışlarında aydan aya baktığımızda %0.3 bu Şubat'a göre biraz daha yüksek. Yıllık olarak bakıldığında ise %4.3 bekleniyor. Bu da şu andaki enflasyon olan %6'ın altını olduğu için sorun değil. Çünkü Amerika'da en çok korkulan şey maaşlar öyle hızlı artar ki enflasyonu yukarı çeker. Fakat yeni gelen iki veri var. Biraz önce CNBC'de yayınlandı. Benim de çok ilgimi çektiler. O iki veri gösteriyor ki yarın rakamlar bundan daha kötü gelebilir. Yani hem... Yeni açılan pozisyon sayısı daha düşük gelebilir. İşsizlik oranında yükselme olabilir ve maaş artışları da beklenenin altında olabilir gibi gözüküyor. Nedir? Burada iki tane temel veri var. Bir tanesi UKG isimli bir Amerika Birleşik Devletleri insan kaynakları yazılım firmasının öngörüsü. O burada görüyorsunuz hem turuncu çizgi yani maaşlarda hem de mavi çizgi yani pozisyon sayısında Düşme bekliyor. Yine bir diğer Amerikan insan kaynakları yazılım firması Homebase de benzer bir şey öne sürmüş. Şu üstteki mavi çizgi Şubat ve Mart aylarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam oranını gösteriyor. 2022 yılında 2023 yılında turuncu çizgiyi görüyorsunuz. Mart ayını aşağı doğru iniş bağrı gibi gözüküyor. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bunlar daha güncel veriler. Fed birazdan geriden gelen veriye bakıyor. Bunlar ise yazılım şirketleri ve insan kaynaklarına hizmet veriyorlar. Verileri çok güncel olabilir. Bunlar beklentiden daha kötü bir istihdam verisiyle karşılaşabileceğimizi gösteriyor bize. Bunun dışında da verilerimiz var. Bu hafta boyunca beslendik. Bir tanesi ASM Services yani hizmet sektörü satın almacılarının gelecekle ilgili beklentileri. Beklenti 54.3'tü, 51.2 geldi gerçek. Yine aynı şekilde ASM Manufacturing yani üretim sektöründeki satın almacıların gelecekle ilgili beklentileri 47.3'tü beklenti. 46.3'e düşmüş. Yani burada da beklentilerde düşüş var. Ekonominin yavaşladığını gösteriyor. Dün gelen özel sektör istihdam verisi çok moral bozuydu. 210 bin yeni pozisyon bekleniyordu. Sadece 145 bin yeni pozisyon geldi. Ve jobs yine bir diğer istihdam verisi. Onda da 10.5 milyon istihdam beklenirken 9.9 milyon geldi. Onda da baya düşük bir rakam geldi. Yani yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklenenin altında gelmesi, işsizliğin belki 3.6'nın üstüne çıkıyor olması gayet mümkün gibi gözüküyor. Şu ana kadar tarım dışı istihdam hep beklenenin üstünde gelmişti. Bu da Fed'in Bakın iş pazarı güçlü, resesyon yok, biz faizleri yükseltebiliriz demesi neden olmuştu. Yarın bunun tersine bir durum mümkün. Peki bu borsaları nasıl etkiler? Yarın borsalar kapalı Amerikan borsaları o yüzden etkilemez, kafamız biraz rahat. Ama gelecek rakam çok kötü olursa ve FED'den bir yavaşlama işareti alınamıyorsa bu Amerikanın sert bir resesyona hatta belki gelecek hafta çarşamba günü Enflasyon verisi de geliyor biliyorsunuz. O da yüksek gelirse, malum bu sabahki videoda anlattım, petrol fiyatlarında bir yükseliş var. Bu gelecek enflasyonu bozmaz ama geleceğe yönelik enflasyonları bozabilir. Böyle baktığımızda Amerika stagflasyona mı giriyor? Korkusu basabilir pazarları ve düşüşle açabiliriz. Pazartesi günü Amerikan borsalarını, yarın ama açık olan borsalar bundan direkt etkilenebilir. Benim umudum ve tahminim ise, Yarın istihdam düşük gelecek. Bundan dolayı pazartesi günü borsalar bir miktar düşecekler. Ama çarşamba günü enflasyon iyi gelecek. Yani %5,5'larla 6'lar arasında bir yerlerde gelecek. Ve piyasalar enflasyonun düştüğüne inanacaklar. 5,5 ve altında gelirse o zaman ciddi bir halde olabilir. Çünkü o zaman piyasalar işlerin çok iyi gittiğini düşünebilir. %6 veya üzerine gelirse çarşamba günü Amerikan enflasyonu bu durumda bizi sıkıntılı günler bekliyor. Yani yani istihdam düşük gelebilir. Borsalar bundan dolayı pazartesi günü düşüşle açabilir. Resesyon, stagflasyon korkularıyla. Ama çarşamba enflasyon iyi gelirse durumlar düzelebilir. Tabii anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ben long pozisyondayım. Hani Türkçe deyimiyle maldayım. Bu yüzden anlatımlarım pozisyondan da etkileniyor olabilir. Benim görebildiğimi söylemeye çalışıyorum. Sadece bu gece piyasalar henüz açıkken sizlere bir uyarı yapmak istedim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.